Yoptum ben kendimi dört duvar ne söyleyecek? Cezalandırdım kalbimi neler çektim kim bilecek? Cezalandırdım kalbimi neler çektim kim? Bilecek. Çaresiz bir derde düştüm Kim nasılım ne bilecek Devası yok hasretinin Neler çektim kim bilecek Çaresiz bir derde düştüm Kim nasılım ne bilecek Devası yok hasretinin, neler çektin kim bilece. İti yazdın bana, itirazım olmaz sana Başka sevda yasak bana, neler çektin kim dilece Başka sevda yasak bana, neler çektin kim bilecek Çaresiz bir derde düştüm Kim nasıl ne bilecek Devası yok hasretinin Neler çektim kim bilecek Çaresiz bir derde düştüm kim nasılım ne bilece? Devası yok hasretinin. Neler çektim kim bilece? Çaresiz bir derde düştüm. Kim nasılım ne bilece? Devası yok hasretinin neler çek